Diktatör elinde mutlak ve sınırsız bir otoriteye sahip olan yöneticilere verilen tanımdır. Eğer bir yönetici denetlenemiyorsa ve bu yöneticinin iki dudağının arasından çıkan kanun oluyorsa bu yönetici %100 diktatördür. Erdoğan ise 2017 başkanlık referandumunda %51 ile başkan seçildi. Adı üstünde başkan, başbakan yok, cumhurbaşkanı yok, meclisin milletvekillerinin, bakanların bir önemi yok. Sadece başkan var. Ülkenin ulusun sağlık politikaları hakkında bir açıklama mı yapılacak? O görevden sorumlu sağlık bakanı açıklama yapmaz. Tek adam olan başkan yapar. Ülkenin ulusun ekonomik stratejileri hakkında gelişmeler mi söylenecek? Bu alandan sorumlu ekonomi bakanı konuşmaz. Başkan konuşur. İmzacısı olduğumuz uluslararası bir sözleşmeden mi çıkacağız? Oy birliğiyle meclis çıkmaz. Tek bir imza ile başkan çıkar. Kısacası koskoca ülkeyi bir kişi yönetir ve bunun adına diktatörlük değil de başkanlık sistemi denir. Oysa ki başkanlık sistemi ABD'de de vardır. Fakat ABD'nin başkanı her türlü konuda ABD kongresindeki senatörlerden oy birliği ile onay almak zorundadır. Ayrıca ABD'deki başkan bizim ülkedeki başkanın aksine Kongre ile ABD temsilciler Meclisi tarafından denetlenir, gözlem altında tutulur. Herhangi bir yolsuzluk veya kötü yönetim sonucu hakkında azil süreci başlatılır. Bizim Erdoğan tipi başkanlık sisteminde ise Erdoğan denetlenmez, denetler. İnsanların televizyonda izleyeceği şeylerden tutun, sosyal medyada bakacağı şeylere kadar Erdoğan denetler. Eğer hoşunuza gitmeyen bir şey olursa tecavüzcülerin, katillerin, dolandırıcıların serbest gezdiği ülkede gazetecisiniz diye sizi gece kelepçeyle aldırır, ağzınızdan çıkan cümleleri bile denetler. Durum böyleyken Erdoğan diktatör müdür değil midir? Kendiniz düşünün, kendi fikir özgürlüğünüz ile kendi kararınızı verin. Benim fikrim soracak olursanız bence diktatör.